Evet. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Teknoloji Oku yorum programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Yine Osman'la beraberiz ki ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Osman'la beraber bugün e, yine geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini değerlendireceğiz. Yine bu hafta bir araya gelemedik Osman. O yüzden böyle uzakta evet. olacağız birazcık. Bu şekilde yapacağız Biraz ama. Sağlık problemleri girdi işin içine o evet. yüzden. Uzakta Osman, olmak zorunda kaldık. Osman biraz rahatsızdı ama korona değil, korkmayın. Sakin evet, olun. Test yaptırdık, test negatif, yaptırdı. çıktı. <gülüyor> negatif çıktı. <gülüyor> Çok şükür. Çok şükür, evet. Şimdi Osman tabii artık programımız bizim biraz şeye döndü. Ee, ağlama duvarına döndü. Her hafta zam, zam, zam, zam. zam Hani bu hafta da konuşmayalım dedik hatta sende öncesinde ama yine zamlar var. Dolar kuru arttı euro kuru artıda, evet. algı uçtu gidiyor. Ne olacak bu işler? Ya şimdi tabii biz de hani zam konuşmak istemiyoruz ama bazı konularda da hani takipçilerimizi uyarmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir algı var çünkü hani fiyatlar düşecek vergiler biliyorsun geçici gümrük vergileri gelmişti. Onlar gidecek, onlar gidince fiyatlar düşer gibi bir algı var. O yüzden hani bazı insanlar telefon almayı da erteliyorlar hatta şu anda. E, fakat gidişat çok da onu göstermiyor açıkçası. Çünkü örneğin konsollara gelen gümrük vergisi uzatılmıştı. E, o vergi uzatıldıktan sonra döviz kurunda bir tane hani hareketlenme olmazsa yıl başında düşer diyorduk ama döviz kuru bir anda uçtu da Uçuşa geçti. Şu anda dolar en son 900 zorlu 9'u 8'i mi ne zorluyordu? Dolar ee, 8'i dolar evet, 8'i zorluyordu. zorluyordu. Euro zaten 9'u geçmişti galiba. Zaten. Evet, sterlin desek o da 10 sınırını aşmış durumda. Dolayısıyla hani e, baktığımız zaman döviz kuru art e, telefonlar Türkiye'ye gelirken ister istemez döviz kuru üzerinden geliyor. Yani döviz bizi hiç alakadar etmiyor diyemiyoruz bu teknoloji konusunda ne yazık ki. Döviz kuru üzerinden geliyor, o kuru üzerinden vergiler alınıyor, o kuru üzerinden vergilendirme yapılıyor ve fiyatlandırma da ondan yapılıyor. Çok basit bir örnek verelim. Dışarıda 100 euro olan bir telefon şu anda ülkemize 2600 liraya satılıyor. Yani euro ya çevirdiğimiz zaman belki yani 900 liraya falan denk geliyor ama e, vergi vergi... İşte kar payı vesaire hepsini koyduğumuz zaman da böyle absürt bir rakam ortaya çıkıyor. Tabi burada e, akıllı telefon üreticilerinin de e, biraz şeyleri var. Adam Türkiye pazarını biraz daha farklı gözle görüyor diyebiliriz. E, bu üzücü bizim için. Ben okurlarımıza takipçilerimize şunu tavsiye edeceğim. Eğer akıllı telefon almayı düşünüyorsanız çok fazla beklemeyin arkadaşlar. Bu fiyatlar düşmez çünkü yakın vadede en azından ben düşeceğini Düşünmüyorum. Hatta şöyle bir tez de var. Ben biraz bakıyorum böyle sağa sola da biliyorsunuz Amerikalı seçimler var. Biden kazanırsa ki kendisi biraz Türkiye düşmanlığı yapan bir isim. E, verdiği demeçlerden bu net bir şekilde görünüyor. Biden kazanırsa dolar daha da yükselir diyorlar. O yüzden hani bu vadede telefon almayı düşünenlere benim tavsiyem çok da böyle gecikmeden alsınlar. Çünkü ileride teknoloji cihazlarının fiyatları ciddi anlamda yükselebilir. Açıkçası ben de onu kendi kişisel Twitter hesabımda falan hep söylüyorum. E, Ağustos ayında söylemiştim. E, şimdi Ekim ayındayız. E, yani bir şeye ihtiyacınız varsa arkadaşlarım, hiccanes de uygunsa alın. Fiyatı düşmez. Ben hep onu söylüyorum. Hala da aynı fikirdeyim, aynı düşüncedeyim. Çünkü ülkemizdeki işte sadece telefon için değil bu arada. Tele bilgisayar için, televizyon için ya da işte fotoğraf makinesi, işte konsol, konsol daha PS çıkmadan tekrar zamlandı. Xbox serisi için söylüyorum. Evet. Xmas serisi S için. Ee, yani o yüzden benim de aynı fikirdeyim ben Osmanlı. Bir şey alacaksanız, durumunuz varsa, hesabınızı iyi yaptıysanız hiç beklemeyin. Fiyatı düşer mi? indirim olur mu? filan Olmuyor arkadaşlar. Ha, şöyle oluyor bazen. Kampanya olur, bir şey olur. İşte medya maktaya olur. Vatanda olur, şurada olur, bura olur. Onlar hariç konuşuyoruz. Fiyatlar düşmüyor. Genel olarak fiyatlar yükseliyor arkadaşlar. O yüzden bir şey alacaksanız kararınızı verdiyseniz Hesabınızı yaptıysanız, paranız da varsa alın diyorum sizlere arkadaşlar. Evet yani şimdi başka bir ülkede olsa belki beklemek daha hani böyle mantıklı olabilir ama Türkiye şartlarında en azından çok mantıklı değil benim gözlemlediğim kadarıyla beklemek. Evet. O yüzden eğer fırsatı varsa insanların hani ben bekleyeyim alayım bu işe hiç girmesinler çünkü ikinci el otomobilde de aynı şey oldu biliyorsun Eylül ayında dediler ki işte indirim gelecek işte otomobil üretim artacak fiyatlar düşecek falan millet de buna bekledi yani Eylül'e kim bekleyelim otomobil almak için dediler. E Eylül'de ne oldu ÖTV vergisi arttırıldı yüzde %80'e çıkartıldı 130 bin bas fiyatlı modeller için e bunun üstüne bir de kur yükseldi e üretim de yine beklenildiği gibi artmadı. Dolayısıyla otomobil fiyatları yine artmış oldu. Bekleyenler de boş da beklemiş Bekleyin. oldular. Evet, şimdi bir daha yeni ürünler var, yeni oyuncaklar evet. var. Şimdi arkamda göremiyoruz tabii oraya koymamışsın ama e, Oppo serisinin biz kutu açılımını yapmıştık. Oppo Reno 4 ailesi geldi. Lite ve Oppo Evet, Oppo Reno 4 ailesi geldi. Geçtiğimiz günlerde kutu açılışını yazdık. Hatta buradan da link veririzsin arkadaşlar. Reno 4, Reno 4 Lite ve Reno 4 Pro geldi Türkiye'ye. E aslında 3 geleli çok olmamıştı ama Oppo zaten 3'ü biraz gecikmeli olarak getirmişti. 4 tane gecikmeyi yaşamadı hani kısa bir süre içerisinde. Ülkemizde de satışa sundu bu modellerini. E biz 3 modelinde kutu açılışını yaptık. Önümüzdeki günlerde incelemeleri de gelecek bu cihazların. Hani fiyat performans cihazları mıdır değil midir bunu elbette incelemeden sonra göreceğiz. Ama böyle tasarımlarıyla olsun, görünüşleriyle olsun cihazlar benim hoşuma gitti açıkçası. Özellikle de Lite modeli hem fiyatıyla hem tasarımıyla. Bir adım önde duruyor diyebilirim. Bu arada e, şunun müjdesini de verelim arkadaşlar. Yakında e, soru cevap tarzında bir video serimiz başlayacak. Bunu biz canlı yayında yapıyorduk ama e, canlı olmayan e, şeylerden de talepler geliyordu. Mesela işte Instagram'dan soru soruyorsunuz, Facebook'tan soru soruyorsunuz. Hepsini yanıtlayamıyoruz bu arada onları söyleyelim. Ama şöyle bir çözüm bulduk. Arkadaşlarla konuştuk Osmanlı'na diğer arkadaşlarla. O soruları toplayalım belli evet. dönemlerde. Onların yanıtlarını canlı olmayan bir yayında, çünkü e, izleyen oluyor, bir şey oluyor, başka sorunlar olabiliyor. Canlı olmayan bir yayında biz bunları yanıtlayalım. En azından siz okuyucularımıza da bir tepki, bir dil e, dönüş yapmış oluruz. Ve yeni bir seride başlatacağımızın buradan yüzdesi bir Canlı yayınlar bitmedi bu arada ama farklı canlı yayınlar yapacağız arkadaşlar. Ürün asmanları da yapmayı planlıyoruz. Osmanlı'la beraber e, çılgın yayınlar bizleri bekliyor. Bu arada Instagram'daki çekilişlerimiz de devam edecek. Çok daha büyük çekilişler yapmayı planlıyoruz. O tarafı da ihmal etmeyin derim arkadaşlar. Yani teknoloji büyüyor. Sizin destekleriniz de büyüyor. Sizin yardımlarınız da büyüyor. Biraz daha bize destek olursanız çok seviniriz diye söyleyeyim arkadaşlar. Osman oyun dünyasında bir şey yok mu? FIFA çıktı galiba. Oyun dünyasında galiba. FIFA çıktı açıkçası. Ee, Oynadın yani... mı sen? Ben oynadım FIFA'yı hatta önümüzdeki günlerde incelemesi de gelecek. Biz Play Store'dan edindik FIFA'yı bu arada. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Orada biraz daha uygundu fiyatı diğer şeylere göre. Malum son dönemde oyun fiyatları biraz arttığı için biz de bakıyoruz. Yani en uygun neredeyse oradan edinmeye çalışıyoruz oyunları. Biz aldığımızda yalnız ön siparişteydi, ön siparişte fiyatlar biraz daha düşüktü, belki şu anda artmış olabilir tam olarak onu da bilmiyorum. Eğer siz de böyle kampanyaları takip edebilirsiniz, Play Store'a da bakabilirsiniz, orada da zaman zaman güzel kampanyalar oluyor. Özellikle PES'te güzel bir kampanya vardı mesela, PES'in güncellemesi de 50 küsür liraya falan satılıyordu ki, bu güncelleme pek çok yerde 100 liranın üzerindeydi, hele PlayStation 4, Xbox sürümleri falan 200 küsur dedi. gerçekten çok böyle absürt bir rakam istenmişti. E, Türk Telekom'un Play Store'da hayli ucuzdu. Onu da oradan edindik. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Yani oraya da ara ara bakın. Gerçekten çok uygun fiyata oyun düşürmeniz mümkün oluyor. E, FIFA'da da şunu söyleyebilirim. Hani şimdi yeni nesil konsollar geliyor ya. O yüzden böyle hani çok fazla özenmemişler gibime geldi bana. Sanki böyle hani elektronik arsda economy gibi yapabilirmiş. Yani bir FIFA 21 güncellemesi. Yapabilirmiş çünkü böyle çok aman aman bir değişiklikler çarpmadı benim gözüme. Yine böyle FIFA 20'nin kısmen aynısı. Böyle online'de özellikle birkaç tane maç üst üste kazandığınız zaman devreye script giriyor. Bir şekilde size kaybettiriyor oyunu. FIFA oyuncuları zaten bundan çok muzdariptir ki bu durum gözlemlediğim kadarıyla FIFA 21'de de aynı şekilde devam ediyor. Electronic Arts her ne kadar dese ki script yok falan filan diye son hissediyorsunuz. Yani saçma sapan pastor oluyor Anlamsız bir baskı oluyor. Oyuncular çok kötü oynuyor vesaire. Hı hı. E, o yüzden hani FIFA 20 ile 21 arasında çok fazla değişen bir şey benim gözüme çarpmadı açıkçası. Evet o zaman yavaş yavaş bu haftaki gündem programımızın da sonuna gelelim arkadaşlar. Evet. Yapımda ve em yayında emeği geçen sevgili Osman <gülüyor> beraber bu hafta size teknoloji gündemini anlatmaya çalıştık. Yine kötü haberler verdik bir parça. İyi haberlerimiz de oldu. Haftaya yeni bir teknoloji okuyorum programında görüşmek üzere demeden önce... YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyalde takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.